Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm Bugün yeni bir selek aldık 2000 model değişensiz Orijinal safkan beyeziğindeyim hiç tutaklanmamış Ağaçta işte boya bayağı... var Ağaçta işte şu alt kolları filan ben yeni aldım Saç jant var bununla ya neden saç koymuşlar bilmiyorum Yalan istekmekten mesela hiç kullanmamışlar ama saç yani Onu da göstereceğim şimdi birazdan ama araba iyi tamam lazım önce Siz diye durun ben arabayı yıkıyorum <gülüyor> <gülüyor> arabayı kurulacağım. Biraz süzünün sarkmasını bekliyorum. Araba genelde temiz. Neyse biz de köylerinde oturduğunuz için tavuklar, her şey maşallah yani. Saat, şu an saat 7. Ben kaptım arabayı yıkayım. Detaylı göstereceğim birazdan. Arabayı kurulamam lazım. Sabah Zehre'yi yıkamıştım. Zehre orada yatıyor. ZR'yi satmıyoruz gençler. <gülüyor> ZR'yi Allah nasip ettikçe bineceğiz. Farklı değişiklikler gelecek zaten ZR'ye. Bir sonraki videoda görürsünüz yüksek ihtimalle. Bu arabaya daha fazla bir şey yapmayacağım. Hani basacağım, kaldıracağım, etten atlayacağım falan değil. Ben bunu böyle seviyorum. Yani Herkesin kendi tercihi. Bu araç böyle kalacak. Ben şimdi şunu bir kullanayım. Ondan sonra içinin detaylı şeylerini, videolarını sizinle paylaşacağım. İçinden de bir çalıştırırız birazdan. Koltukları falan bebek. Bagajdan başlayalım arkadaşlar. Şurada Tofaş yazılı şeyimizi görüyorsunuz. Orada üst etmesine bakalım. Hala ilk günkü gibi temiz. Hiç kullanılmamış. Firallinin. Şöyle göstereyim. Bu da orijinal bagaj hoşemiz. Şimdi içeri. Evet gençler, koltuklarımız Bebek. Şuraya gösterelim. Şurada bir bombilik var. Ama gayet şık. Arabayı çalıştıralım. Bir dakika. İtirsiniz bu Şu balata sensörü, şu enjektörler onu zaten biliyorsunuz. Şöyle emniyet kemerimizi takalım. Abi tekeller ne kadar takabilirsem şöyle göstereyim. Hala çalışıyor yani. Aktif. Araç benzinli ama benzin yok. Finer bir tane şeyimiz var. Araç gayet temiz ya. Yani tuhaf bir falan. İkini göstereyim. Araç dışarıdan böyle. Arka taraf filan orijinal. Bakaletiyle duruyor. Şöyle göstereyim bir de. Hidrolik zaten. ZR gibi değil. Hidrolik. Biraz sizinle turlayalım arkadaşlar Araba uçak ya Gerçekten hani Bezinli uçak Çok fazla uzaklaşmıyorum Bugün yasak var Evin etrafında dolanamıyorum sadece Şurada çocuklar yoksa bir Uzaktan uzayım de Gerçekten Şaheser Yani Benim çok hoşuma gitti gerçi Oo. Çok çabuk kavruyor ya Aşırı dereceli Sürmesi zevkli ama gel gelelim bezinli. benzin olmuş 7,5 lira. Biz nerede bineceğiz ya? Gerçi gaz da oldu yani 4 lira da. Bunu yapacak bir şey yok. Evimize geri dönelim. Size ZR'yi göstereyim. bunu yerine park edeyim artık. Daha park etmeden önce şurada bir güneşteyken dıştan göstereyim. Motor içini göstereyim. Motor içimiz böyle arkadaşlar, şu 2000 senesinin orijinal hala burası böyle Yani bunlar etiket takımından alıp yapıştırma falan değil orijinallere Şu kapıtı kapatayım böyle göstereyim size Bu körü D22. Kordon sonuna kadar boşalırız arkadaşlar. Haberiniz olsun arası tatlı. Gelelim bizim emektara. Emeklerimiz da de sabah dezden önce yıkadım. Açık mı? Tabii değil. Anaklar. Anaklar. Anaklar. Evet açtım. Emektarımız şu an sıcakta durduğu için yanmış. Biz de ben bunu garaja alayım hemen. Hemen garaja alayım. Gerek yeni sipariş ettim. Şu ana kadar hiçbir polis bir şey demedi. Hiç durdurmadılar çünkü. Durdururlarsa ne olacak bilmiyorum. Hayırlısı Allah'tan. <gülüyor> Tabii de şöyle yapayım. bebekler uyumakta izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı, like atmayı unutmayın. Jantlar tertemiz. BBC. Ah, tertemiz ama ben temizliyorum tabii ki. Çocuk bunları ahırın içine koymuş. Ahırın içine koyduğundan dolayı çocuklarda inekler de olduğu için birazcık kirlenmiş. Onları temizliyorum şu an. Jantlarımın durumu gayet iyi. Söyleyeceklerim bu kadar şu an. Taktığımızda görüşürüz. Şu an için takamıyoruz. Yaz vakti gelmediği için. Zereyi göstereyim. Biraz özlemişsinizdir. Bayağı çünkü videosu gelmiyor. Burası bizim dikkat. Zere. En son gördüğünüzden beri cam filmi eklendi. Yeni plak alıp geldi. Falan filan. Müzik Nails done I love the girls with the nails done